Hastalarımızı mağdur etmek bizi çok üzüyor ama yine dediğim gibi bizi mecbur bırakıyorlar. Bugün sabah şunu düşündüm. Haklarımı aramadığım bir dünya istiyorum. Haklarımın bana güzel bir şekilde verildiği ve gerçekten aramak için uğraşmadığım bir dünya istiyorum. Şey okuyacağım, Takır Odası'nın basına çıkma okuyacağım. Bundan önce Covid ile ilgili şey söylemek istiyorum. Covid dönemi resmen 3. Dünya Savaşı gibi bir şeydi. Ve biz canla başla çalıştık. Hiç sesimizi çıkarmadan çalıştık. Ama bunun karşılığını alamadık, çok üzülüyoruz gerçekten. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Emeğimiz, haklarımız, sağlığımız ve geleceğimiz için 14 15 Mart'ta görevdeyiz. Bugün 14 Mart bayramı ancak bugün önü bayram tadına geçirmemiz gerekirken ne yazık ki yine görevdeyiz. Ve yine haklarımız için mücadele ediyoruz. Toplum sağlığını korumak bir yana daha da riski alakalı sağlık sistemi ücreticilerin ne bizim emeğimizi ne de toplumun sağlığını korumaktadır. İş, özel sağlık işletmeleri ve zenginleri korumaya gelince hiçbirisini tanımamaktadır. Salgın döneminde dahil bu anlayıştan vazgeçmemişlerdir. Yüz binlerce insanımız, yüzlerce hekim, sağlık çalışanı yaşamını yitirirken onlar sağlık sisteminin şehir hastanelerinin güzellemeleriyle günlerine gün geçirmiş Bu emek ve fedakarlığımıza rağmen bir de bizlere gidiyorlarsa gitsinler demişlerdir bir kez daha uygulamak isteriz. Salgının en zor günlerinde bilimsel olmayan salgın yöntemimize rağmen biz Türk fedakarlığımız da buradaydık. Önceden de olduğu gibi yarın da burada olacağız. Beyaz virüş, beyaz forum, beyaz memetlerle acil traklerimizin karşılanmasını, sesimize kulak verilmesini defalarca istedik. Bilmenizi isteriz ki sizi emeğinizi bizlere görmezden gelmeye Yaptıkça, bizler de tüm haklımızda sizin karşınızda durmaya emeğimize, emeğimize, geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Aralık'ta 8 Şubat'taki beyaz görevlerle aile sağlık merkezlerinde, üniversite hastanelerinde Türkiye'nin 4 yılında yanında tüm sağlık kuruluşlarında emeğimize sahip çıkacağımızı gösterdik. Ekim ayından beri söylediğiniz emek bizim, söz bizim. Bizi duymazdan, görmezden gelip yok sayanlara sesimize kulak tıkayanlara varsın gidiyorlarsa gitsinler bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımıza istihdam ederiz gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenlere davet eder istihdam ederiz diyerek bizi değerlisizleştirenlere karşı emeğimize, mesleğimize geleceğimize hep birlikte bir kez daha saat çıkmak için artık görev zamanıdır biliyoruz sorunlarımızın çözümü ancak kendi olacak olacaktır işte bu neden için haklarımız için sağlığımız için acil taleplerimizin karşılanması için 14-15 Mart 2022 pazartesi ve salı günleri bütün Türkiye bütün sağlık kurumlarında görevdeyiz. olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Emeğimizin karşılığını almadan her geçen gün umutsuzluğa sönklenirken tüm bu yaşadıklarımızın sorumlusunun yıllardır uygulanan yanlış politikaların olduğunu biliyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız bu çalışma koşullarına, sağlık alanda yaşanan şiddete artık tek girgülmeye tahammülümüz kalmadı. O yollama istemiyoruz. Daha fazlasını değil, yalnızca istiyoruz. Şiddetli olmadığı, malpractice pastası altında ezilmediğimiz insanca yaşama koşulları emekliğimize yansıyacak insanca ücret istiyoruz. Halkın sağlığı için en az 20 dakika muayenesine sayı ayırabildiğimiz, hastaların aylarca radyomu sırası beklemediği nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin onurlu mensupları olarak hakkımızın gazet edilmesine kötü çalışma koşullarına sefalet ücretlerine karşı Sağlıklı bir geleceği geldiğimizde emek bizim, söz bizim diyerek mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu haklı ve olduklu mücadelemizde bütün hastalarımızın, toplumun desteğini bekliyor, sağlıklı bir lise sahip çıkmaya davet ediyoruz. Teşekkürler. kalmaz diyor. de bir daha gelme gibi bir niyeti yok. Öyle bir mantık yok zaten. Yani burası da kimsenin kapılı malı değil. Daha sonra giderlerse gitsinler diye bir kavram olamaz bence. Çok teşekkür ediyorum. Denize sağlık. Zalapu şunlarında sesimiz durmak amaçlı buraya geldiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Bizler de ııı e, bir basın virüsü yapmak istiyoruz. Tarifte hareketi olarak. Ülkemize sağlık alanında birçok altyapı ve sağlık teknolojiyi yatırımı yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada ise nitelikli hekimlerimiz ve iyi bir altyapımız olmasına rağmen sistem verimsiz çalışıyordu. Nasıl ki adaletin ve kanunların olmadığı yerlerde adliye, adliye binaları işe yaramaz ise biz hekimlerin olmadığı yerlerde de koskoca binalar hiçbir işe yaramayacaktı. O binaları anlamlı kılan içindeki ve mesleki becerileri ve özverili çalışmalarıdır hem hizmet veren hekimler hem de hizmet alan vatandaşlarımız mutsuz. Özellikle kronik hastalığı olan, ileri tetkik, tedavi araştırma gerektiren hastalar ile gerçek acil hastalar sistem tarafından mağdur ediliyor. Biz hekimler bu sıkıntılı yılları, bu sıkıntıları yıllarda çekiyoruz ama artık iş tıkanmaz ve tıkanmanın ortasına gelmedi. Hekimleri mutsuz, güvensiz ve istekli olan bir toplumun kendisi de mutsuz olur. Sağlık sistemindeki sorunların çözümü, hekimlerin üzerindeki ekonomik, hukuki, sosyal baskıların kaldırılmasıyla ancak mümkün olacaktır. Bu, herkesin kazanacağı bir reçetedir. Gerçek olan şu ki, gençliğimizi feda etmiş olarak bizlerin emeğinin karşılığını hiçbir ücret veya ömür bile ödenmeyecek olmasıdır. Hekimlerin üzerindeki baskıların kalkması da defansı tıpkın azalmasına, bu da sağlıktaki işsafın son bulmasına yol açacaktır ve sonuç, Son itibariyle devletimiz de kazanacaktır. Hekimlerin üzerindeki baskıların kalkması, vatandaşların nitelikli sağlık hizmeti almasına yol açacak ve milletimiz kazanacaktır. Sağ, hastaların istek arzularına göre kurgulanan sağlık politikalarının tabip merkezli bir anlayışla, bilimsel dayanaklara göre yeniden dönüştürülmesi artık bir zorunluluktur. Hekimler olarak talebimiz nettir. Güven huzur içerisinde mesleğimizi icra edecek, insan formunda yarışır bir şekilde yaşayacak koşulların sağlanmasıdır. Halkımızı aramak, ha, hakkımızı aramak adına bizler için çok önemli bir gün olan 14 Mart Tübbi'liler gününü kutlamayı, özgür haklarımızın kaybı, bir türlü çözüme kavuşmayan şiddetle mağlaklı olayları ve daha bekleyen daha gibi sorunlarımız nedeniyle acil ve benzeri istisna hizmetler harici 3 gün boyunca iş bırakıyoruz. Görmek istemeyen gözler görsün, işitmek istemeyen kulaklar işitsin, fark etmek istemeyen zihinler kavrasın uyuyan kalpler vicdanlar uyansın diye, her yadınız gerçek bayramları çağrı olsun diye. Ellerimize katılan, destek veren, gönülden bize herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ar Ar Ar